Dün akşam şeyde okuduk, karşı tarafta bir evliya Allah büyük zatın hayatını okuduk. Hiçbir zaman Allah derken, gafilce Allah demedi diyor. Allah derken, Allah'ı zikrederken hali değişirdi, rengi değişirdi diyor. Herkes fark ederdi halde diyor. Millet şimdi Allah diyor, yüreği titremiyor. Allah'ın ayetleri okunuyor, yüreği titremiyor. Peygamberimizin hadisleri okunuyor, yüreği titre, titremiyor. Bir sigaradan vazgeçiremiyoruz millet. Ya zararlı işte, içme. İçkiden vazgeçmiyor, sigaradan vazgeçmiyor, kötü adetinden vazgeçmiyor, namaza gelmiyor. Namazda niyazda ailenin çocuğu ayağından kaldır kuldur sürüklesen namaza kalkmıyor. Kalkmıyor. E nasıl yetiştirdin bunu? E, küç e, küçükken yazık saati bozulmasın diye sabah namazına kaldırmıyordu Tabi, tamam. Sen, sen yetiştirdin bunu böyle. Akıllılar nasıl yetiştiriyor? Geçenlerde söylemiştim. Halamız anlatmıştı. Hocamızın kız kardeşi eski yıllarda Medine'ye gittiği zaman sabahleyin ezan okunuyor sahur vaktinde. Hani o vakitlerde erken ezan okunuyor böyle ortalık kapkaranlıkken kapkaranlıkta ezan okunurken gitmiş kundaktaki bebeğin burnunu sıkmış. Çok hoşuma gidiyor. Burnunu sıkmış. Nefesi kesilince bebek uyanmış. Yanağını sıkmış. Pişpiş piş, bilmem ne falan uyandırmış bebeği. Yani takılıyorsun bebeğe. Ne diye uykudan uyandırdın bebeği demiş bizim hala. E demiş sabah namazı vakti ezan okunuyor. Fe subhanallah. Çocuğun zaten altı çiçli kakalı. Yani bu namaz kılacak değil bir şey değil. Ne uyandırıyorsun bunu? Kocam kızar demiş. Bu saatte çocuğu uyutursan evin efendisi kızar demiş. E ne olacak? Çocuk bu saatte uyku uyumamayı bebeklikten öğrenecek demiş. Ha, tamam. Çocuk bebeklikten efendim sabah namazı vaktinde uyumamayı öğrenir öyle yetişirse efendim o zaman büyüdüğü zaman kalkar. Ama büyüdüğü zaman çocuk delikanlı oldu mu? Yanaklarında sakal çıkmaya başladı mı? Büyükleri terlemeye başladı mı? O zaman anayı babayı takmamaya başlıyor çocuklar. Babası bir iki söylüyor. Hanım diyor ki şu bizim oğlana söyle namaza kalksın. Sonra da fazla üsteleyemiyor. Çünkü ötekisi izbandıt gibi oldu. Fazla da üsteleyemiyor. Hanıma çatıyor. Niye kaldırmadın? Kaldırmadı? Efendim vallahi kaldırdım, söyledim ama ötekisi annesini dinlemiyor. Annesini dinlemiyor. Hı <gülüyor> hı <gülüyor> diyor, bilmem ne diyor. Neden? Öyle alıştı. İşte sen alıştırdın onu. Sen, ey anne, ey baba, çocuğuna sen kıyamıyordun ya küçükken, işte ondan böyle alıştı. Elbise giydiriyorlar. Bacaklar meydanda. Neden? E tombul tombul bunun bacakları da Böyle dolma gibi. Küçük çocuk ne olacak diyor. Ha, sen onu öyle alıştırırsan sonra bakalım o kapanır mı? Saçları çok güzel, dülel ile. Tamam. Açılsın, şey yapsın, öyle gelsin. Sen onu açık saçlı yetiştir, yetiştir bakalım sonra kapanır mı? Bizim öyle kardeşlerimizin, öyle çocukları var ki, çocuk uykudan uyanırsa başını örtüyor. Niye? Öyle alışmış. Alıştığı gibi gider. Nasıl alışırsa öyle gider. Başörtü arıyor hemen her şeyden evvel. Aman başım görünecek diye. Beni görünce kaçıyor. Küçücük kız fırt kapıdan kaçıyor. Niye? Yani öyle öyle gördüğü için. Başına örtü öyle geliyor. O zaman karşıma çıkıyor. İyi yetiştireceğiz çocukları ve Allah'ın hiçbir emrini hor ve hakir ve küçük ve ehemmiyetsiz görmeyeceğiz. İslam ciddi bir dindir, İslam'a sımsıkı sarılacağız. Giyimimiz, kuşamımız, yememiz, içmemiz, sözümüz, konuşmamız, oturmamız, kalkmamız, gülmemiz, kızmamız, Efendim kaşımızı çatmamız, tebessüm etmemiz İslam'a göre olacak. Allah'ın dinine aykırı bir şeye tebessüm bile edilmeyecek. Yanlış bir şey görüldüğü zaman söylenecek, bu yanlıştır, ne yapıyorsun denilecek. Doğrunun yanında yer alınacak, evrenin karşına çıkılacak. Yani emr-i maruh, nehi münker yapılacak. Aktif vatandaş olmayacak, pasif, uyuyan vatandaş olmayacak. Memleketin meseleleriyle, toplumun meseleleriyle ilgilenecek.